Bu videomuzda kilometreyi metre ve santimetreye çevireceğiz. Önce iki kilometre ile başlayalım. Videoyu durdurarak kendi başınıza çözmeyi denemenizi öneririm. Bir kilometrenin bin metre olduğunu biliyoruz. Yani bunu iki çarpı bin metre olarak düşünebiliriz. Bunu yazayım. Bu iki çarpı bin metreye yani 2.000 metreye eşit olacak. Eğer 11 kilometreyi metreye çevirmek istersek, yine aynı şeyi yapacağız. Kilometre, kilo, bin anlamına geliyor. Yani buraya 11 çarpı bin eşittir, 11.000 yazabiliriz. Şimdi bu uzaklıkları santimetreye çevirelim. Hatırlayalım, 1 metre 100 santimetreye eşittir. Bunu yazayım. 1 metre, eşittir 100 santimetre. Santimetre kelimesindeki santi ön eki, 100 anlamını taşıyor. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. 1 santimetre eşittir 1 bölü 100 metre. Yani metrenin yüzde biri. Burada belli sayıda metre var ve bu metrelerin her birisi de 100 santimetreye eşit olacak. Burada belli bir sayıda metre var ve bu metrelerin her birisi de 100 santimetreye eşit olacak. Eğer 2000 metreyi santimetre cinsinden yazmak istersek, 2000 tane metre var ve bu metrelerin her birisi 100 santimetreye eşit. Demek ki bu 2000 çarpı 100'e eşit olacak diyebiliriz. Bu da eşittir 2000. Yanına da 2 tane sıfır daha koyuyoruz. 100 ile çarpmak, 2 kere 10 ile çarpmak gibidir. Yanına 2 tane 0 koyduk. 200.000 santimetre. Şimdi aynı şeyi 11 kilometre için de yapalım. 11 kilometre, 11.000 metreye eşitti. Bu videoyu durdurarak bunu santimetreye çevirmeye denemenizi öneririm. Aynı şekilde çözeceğiz. 11.000 metre var. Ve bu metrelerin her birisi 100 santimetreye eşit. 11.000 çarpı 100, bu 11 ve 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır. 1.100.000 santimetre. Hoşçakalın.